Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün arkadaşlar sizlerle beraber doğrusun yeni bölümünü oynuyoruz yanımda Yiğit var hoş geldin Yiğit. Kaçıncı denem bu dört, değil mi? Dört, dört. Evet dördüncü denememizi. Başlıyoruz şimdi. Ben bir el feneri alacağım. Ne olur ne olmaz. Şu anda hatta denemelerimizi ekrana getiririz. Bugünkü bugünkü amacımız alışık sezonu değil. Bugünkü amacımız kaç tane video kaydı alırsak alalım umrumuzda olmayacak ama doğrusu gelebildiğimiz seviye yani 66'nın üstüne çıkmaya çalışacağız. Benim maksimum 66'ya kadar geldim yani Yiğit sen kaça kadar geldin? Tamam aldım anahtarı açıyorum kapıyı. Hı. Hep boss'ta öldük anasın hareket ettin mi? 30. boss'ta ölüp gidiyoruz. Ay, Neden? Tahminlerimiz yanlış çıkıyor. Uzan. Hadi inşallah bu sefer yapacağız hadi. Uzan. Evet sadece eğilerek gidiyoruz yavaşça geçmemiz lazım orayı. Evet ayağa kalktığınız an direkt yanınıza koşuyor jumpscare atıyor. öyle bir basım var. var. Merdivende in iniyor diyebiliyorum. Savura kadar başarabilirsek. Harbi bugünkü iftar veya savur. Üşlere kadar dost mu oynayacağız? Belki bugün daylight videosu atsam ya. Daylight videosu atayım mı arkadaşlar? Karar verin. Dost. Daylight çok oynayış var yani video çekerken. Hikaye sıfırdan başlayıp beraber bitirelim böyle. Çok eğlenceli olur aslında. Zombi oyunu çok oynamak isterdim. Kilit var. Eneraktar bulmamız lazım şimdi. Eneraktarların altında kalıp git ben ara. Git. Eneraktarlar koltuğun altında, altında kal. Ben ara. Evet. Beni ara. Abi, ya, ya evet, batarya. Duğun mu lan? Evet, bir tane batarya. Şu an nerede yerde de mi? İzmir'de şey. mi oldu Evet, evet. nerede yaşadığımızı da öğrendi takipçilerimiz Ben İzmirliyim doğma büyüme evet. bir tane daha batarya buldum Bu arada Sivaslı işte. ama İzmirli yani nasıl diyeyim Sivas ama İzmir'de yaş İzmir. Alt komşum yani ben öyle diyeyim daha bulmadım Büyük ihtimal buradan çıkacak Baksana benim. şey var bende böyle bir şey buldum Baksana Böyle bir şey var. Görüyor musun Ben elektronu buldum gel lan şuraya Yaa Işık yanıyor zaten buradan Anahtarlar koltuğun altında kalmak Anahtarlar koltuk koltuk altında kalmak Aramak Erkan beni <gülüyor> Hayır şelter arıyorsun hadi halletsin tamam, Efel ilk oynadığımızda burada kalmıştık Evet ilk oynadığımızda ben o kadar korktum ki burayı geçemedik yani en basit yerlerden biri ya. ben burada altıma sıçmıştım yani bir de elektriklerde yok çok kötüydü 10. kapı tamam buradan sonra işte işkence başlıyor Batarya. Batarya. Bilerek <Gülüyor> kullan <gülüyor> <gülüyor> Kapıya anahtar gerekmiyor ama oy öyle para buldum ki. 145'ten 245 e yükseldi. ışık gitti bu arada. Evet. Ses kasayım. Geliyor. ki zaten dibimizde kapı. Hop ben şu anda para bulmaya odaklanıyorum. Çünkü 50. kapıdan sonra market gibi bir şey geliyor. O marketten haç almanız lazım. Yani bunu 2. bölümde gösteremedik. Sonraki bölümlerde eğer bitirebilirsek oraya kadar gelmeyi düşünüyoruz. Değil Değil mi? Yiğit sen şimşek misin çakçam? Ben anladım çok güzel seni. <gülüyor> 19 Açalım. İzlemeler yalnız şu anda baya iyi değil mi ya? geriden Hayda Yiğit şu anda orada bekliyor bizi. Yiğit'te lag var. Yiğit gel. Yiğit'te köpek gibi lag var. Yiğit kapıları bence sen aç. Dışarıda da birisi keko galiba Manyak Direkt de ses kasmanla Gitti ışık Işık gitti ışık Geliyor Yiğit 50 tane dolap var burada şu işte alayım orada. Kırık ben de demiştim sana. Nasıl Şurayı açalım şuradan. HAT çıktı lan. Oha. Bu arada bu bayağı nadir biliyor musun Efe? O zaman devam edelim videoya. Ben müdür normalde kapatırdım. Her ikimizden biri öldüğünde kapatıyordum. Evet. Normal oyundan birinde çıkıyor bu. Ya bayağı senin için feda edeyim. Bak onu de Bak de 25. Neyse. 26 bu. Fedailer bazı Bu Bu İşler Ama yeter. Işık gitti. Kapının nerede olduğunu biliyorum Allah'tan. Bak yine ışık gitti. Çıldıracağım. Yok yok o şeyden 32 geçersem burada geçeceğim geçemezsem bitti. 34 yalnız daha boss gelmedi. 35 Daha deminki 32 de geldi. Orada Maymuncuk çıktı. İyi şanslıyız ha. Keşke sen, kalabildi. keşke sen bir de ölmeseydin Yiğit. Senin salaklığın yüzünden öldürsen. Gözler. Çok güzeller. Etraftan göz sıçrıyor bak. Fark ettim de bizim kabı numaramız kaçtı? 36 mı 37 mi? geçemiyoruz ki ana. İlk defa böyle yerler görüyorum abi. Ana. Maymunu geçersen uğraşmayalım. Evet, Dost geldi. Ölüm kalım savaş. Arkamda bir boss belirdi sanki. A, üstüme doğru koşturacak şimdi. Sol. Elim ateşe çarptı. E, Benim şu an çok dikkatli olmam lazım. Örümceklere falan acayip dikkat etmem lazım. Ben bir tane şu an... <gülüyor> Garbim, Garbim, şuralara bir baksak. Düşünsene küçük örümcekler fırlıyormuş, ona ölüyormuşum. Evet, 50. odaya geliyoruz arkadaşlar. 50. odada kıyamet patlıyor. Direkt haç kullansam nasıl olur? 50. boss oluyor mu? Dur bekle ama. Korktum, ışıklar biraz kapandı gibi korktum. Arkadaşlar, 50. seviyenin bossu bu. Yarabbi şükür, videodayken gelebildik. X2 X Tamam 2 Acaba dorta speedrun yapan var mıdır? Ne korktum. Evin oraya gelmedi. Geliyor mu? Doğal ki köle. Süper artı montma nasıl bir şey acaba? Ben Hayır. Lütfen buraya gelme. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Ha bak şurada kitap var. Tamam. olum hangi sayıydı üçgen tamam 2 8 7 bak şurda ışıklar yanıyor o müziği hayır uzaklaş gidiyor siktir git Oğlum önünden kitap varmış görmemişiz. O ne? 6. Tamam. 2, 8, 7. 2, 8, 7. O ne lan? 2, 8, 7, 6. Tam sıralama var. O nerede biliyor musun? O şu diğer taraftaydı. Allah'ım buz gibi oldum Allah çarpsın avcımın içi şu anda buz gibi Çok korktum Buradaymış kitap Sıfır Tamam kaç? Sadece 4 tane aklımıza tutsak yeter Gelme lütfen gelme lütfen gelme Lütfen lütfen lütfen Lütfen Lütfen Siktir İki, yedi, sekiz, altı. Değil mi? İki... Sikim. İki... Üçgenle, yedi, sekiz. İki, sekiz. Kare ne? Yedi. İki, sekiz, yedi. Altı, sıfır. İki, sekiz, yedi, altı, sıfır. Bak, annenle oyun oynarım. Tamam, yürü git. Annenle DORS'ta yaratık olurum bak. Yürü git. Olabilir. İlk geçemiyorum. Ya doğru. Gir artık gir gir gir gir gir. Hayır kalkmayacağım korkuyorum. Geçtik geçmenin yolunda bulduk arkadaşlar sizlerle beraber. Tamam Mar market dedim burası. Kaçım var. Bu ne? E, canımı iyileştirmem lazım benim. Bundan mı? Tip ne? Allah kahre. 400 param olsa da şuna asam çeştiyosun Neyse 152 tane maymuncuk alayım mı? <gülüyor> Bak arkadaşlar buna böyle basıp tutarsanız bir bok olmuyor <gülüyor> Bayağı gerekli bir video Bir sene şimdi sus pıs, sesini duymam lazım sesini duymazsam gg 54. kapı Her deliğe bakmam lazım inşallah yorum yapacağız Hayır etrafıma bakıyorum ona 55 56'ydı bu kapı bak 59 58 geldiğimiz kapı 58 kalbime indi Allah çarpsın kalbime indi hadi dördüncü denemede rekor kıracağız kendi rekoru 60 59'lu 60 Dostu gizemleri deneyelim mi bitirirsek? Deneyelim. Tamam şimdi burada Ful sesi. Tamam. Orospun çocuğu beni korkutmaya çalışıyor. sen ölmeseydin de beraber gelirdik. Neden dorsiye bu oyun yaptılar ya? Korkuyorum. videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Ben gelmem Nerede lan? Allah Allah. Mişalteri bulamadık ha. Başka tarafta var deme. ananın A yeter ama. Annemin telefon çalıyor ben de burada korku oynuyorum. Uy. Oy. Çok güzel oldu. Ya 62 değil mi? 63 girmemiz lazım. Allahım. Oğlum dört ikinci bölümün e, yapılması gereken challenge'ını biz burada yaptık. Dekor kırcaz diye Dur Aha. Efe. Bakıyorum Efe. 66 Aaaa <gülüyor> Yoksa ben 66'ya giriyordum ha Maymuncu kullanayım mı? Yok tek kapı Şurada güzel. Ana ne sikiyim. İki tane maymuncuk oldu. Allahım çok kötüydü. Anahtarı bulduk tamam. 67 yedi Bu kapıya girdiğimizde rekorumuzu kırıyoruz. Bu ney lan? Burada çok can çıkması lazım hastane evet, Bu arada orada pıss diye ses çıktı ya Ona bakmasaydım orada gidiyorduk biz Sıfırdan çekecektik yani bu son Bunu yayınlayacağız artık yani. Bundan sonra Oğlum. simülatör mü gelecek? Story de bu ne? O kuru kafa lazım Işık. Bir daha mı gözler var? Evet. 67 miydi? Değil. ya. Evet. Haklı. İyi. İnşallah doğrudur. Allah çarpsın doğru. Yetmiş bir. Çok kötü oşk git biliyor, çok korkuyorum. Yet. <Gülüyor> Bosa bir daha geldik. Aha. Daha kötü bir bos gelecek bence yok, aynı bos. Hadi, hadi. Geçemeyim. 80 mi? 81, 81 videoda geldik etrafına bakayım belki pıs diye ses gelmiştir duymamış olur. Evet. şu an arkadaşlar kulaklığı kulağıma taktım ne kadar duyabilirsem <gülüyor> yiit bitirmemiz yok mu Arkadan çok kötü ses geldi. Ne <gülüyor> siktir! İyi, çok iyi değil miydi ama? En baş. İlk defa görüyorum ben böyle bir şey. Haçta aldım elime ama tutmadı. Neydi musun? Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim o zaman. 80'e kadar geldik oğlum. 82 mi 83 mi ney? 83. kapıya girmeden öldük. maş. Bak bak. Bir şey bak oraya gitti geri geldi. Şey işte, o zaman yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Git. Videoda demek istediğim bir şey var mı? Ağırı. Abone olsunlar, like atsınlar. Adam abi kadın doğru söylüyor ha. <gülüyor> Arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz yani nasıl diyeyim? Videomu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.